Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün çok merak edilen bir sorudan size bahsetmek istiyorum Düdüklü tencere nasıl çalıştırılır? Hemen kısaca ben de kendi düdüklü tenceremden bahsederek anlatacağım Öncelikle düdüklü tencerenizin içerisini kesinlikle tamamen doldurmuyorsunuz. Şöyle ben bugün düdüklü tencerede mısır pişireceğim. Ee, düdüklü tencerelerin içerisinde maksimum yazan şu işareti göreceksiniz. Her düdüklü tencerede bu vardır. Kesinlikle o çizgiye geçmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de belli miktar su koydum. İçine ne pişireceksiniz onu koyuyorsunuz. Suyun taşımamasına özen gösteriyorsunuz. Daha sonra kapağımızı Güzelce kapatmamız gerekiyor. Kapağın oturması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle iyice kapağımızı oturtuyoruz. Kapağımızı oturttuğumuzdan emin oluyoruz. İyice şöyle etrafına bakıyoruz. Daha sonra kilitleme tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Düdüklü tencerede. şekilde ve gördüğünüz gibi düdüklü tenzerimiz kapandı. Ee, düdüklü tencerenin ağzını kapattıktan sonra e, ocağa koyuyoruz. Ocağa koyduktan sonra şurada işaretler var. Gördüğünüz gibi dereceler var. Altını çok açmamaya özen gösteriyoruz. Ocağa koyduk. İlk başta sıfırda bulunması gerekiyor işaretin. E, düdüklü tencereden yavaş yavaş e, kaynamaya başladıkça şuradan buhar çıkmaya başlayacak. Buhar çıktıktan sonra şu sıfır derecesini şöyle e, sebze e, işte mısır gibi böyle kolay pişebilecek malzemeleri eğer pişiriyorsanız 1 derecesine getiriyorsunuz. Şöyle sıfırdan 1'e getiriyorsunuz. Et gibi daha ağır derecede pişen malzemeleriniz varsa bunu 2'ye getiriyorsunuz. Ve 2'deyken kısık ateşte biraz daha kaynamaya devam ediyor. Kesinlikle bu aşamalarda düdüklü kapağını asla açmayın arkadaşlar. Bu şekilde düdüklü kullanımı eee İyice piştiğine emin olduktan sonra bir kenara alıyoruz kapağını yine açmıyoruz ee, biraz soğuduktan sonra kapağını açabilirsiniz ee, düdüklük kullanımı çok önemli dediğim gibi lütfen e, su seviyesine özen gösterin kapağını kesinlikle açmayın e, diğer türlü asla düdüklüler patlar siz de onlara müdahale ederseniz herhangi bir sorun yaşarsınız. Ben bugüne kadar sorun yaşamadım. Ve kısaca size de bahsetmek istedim.